başsavcım, sayın rektörüm, protokolün değerli temsilcileri, ilçemizin siyasi temsilcileri, ordumuzun değerli mensupları, çok değerli şehit yakınları, gazilerimiz, saygıdeğer basın mensupları, çok değerli Silivri halkı. Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamak, Ulu Önder Atatürk'e ve Türk Devleti'ne bağlılığımızın sembolü olan çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulması için toplanmış bulunuyoruz. Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşı arz ederim. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak ve sonra dönmemek. Çenegi'nin Atatürk anıtına sunulması arz ederim. Kut! Kut! Kut! Kut! ...perenginin Atatürk kanıtına sunulması arz ederim. Dikkat Marşı için lütfen dikkat!